Evet bugün Brawl Stars animasyonları izleyeceğiz şurada zaten 3 dik videomuz var arkadaşlar Brawl Stars animasyonları ee, Yeni gelen karakterle de ilgili tabi ki Ondan sonra bir tane daha animasyon videosu çekeceğim Evet görmüş olduğunuz gibi bir tane tik var Canıyarı da yıldız gücünü basacak. Frank aksesuarını kullanıyor. Ya tiki tik, sen nesin? <gülüyor> ya tiki görüyor musunuz? Eyvah o da aksesuar kullandı. Ha nani <gülüyor> Naniye de tabi ki bir <gülüyor> Kim geliyor? Nani ateş ediyor ona Arkasından ben Piper gezecek sandım Frank'in arkasından Ya Putin'in tik kare yürüyüşünü yapıyorlar ya Evet bir tane Roza Dondurma aksesuarını kullandı. Mr. P. Evet bildiğimiz. Yani evrak çantası. Liste çantası. Bir taranın kafasına düştü. Ve bayıldı. Evet 4 tara oldular. Mr. P aksesuarını kullanıyor. Aksesuarıyla birlikte. Bir sürü. Bir sürü. Şey, e, talet yaptı. Kendisine. <gülüyor> yani. Nasıl kazansın? Oha. Yine bak. Tek atıyor ya. Bakın <gülüyor> sen bir şey bulaşma, bakın sen bir şey bulaşma. Neva, çek çek kendisine şimdi gelsin diye. Ha, bakın ne aksesuar kullandı. Ah Jin. <gülüyor> Nani Poco'yu mu öldürdü? Nereden geldi görmedim ki. Tara kartı fırlatıyor. Vay. Onlardaki acı şekiller ne anlamı geliyor ya? Ne yaptı? Ha <gülüyor> şey. Küçük halini gönderiyor arkadaşlar. Nani'nin ultisini biliyorsunuz. Tara geliyor. Yine mi aksesuar kullanıyorsunuz? Bütün karakterler aksesuar kullanıyor ya şu oyunda. İnanamıyorum. Nani beynini uyuşturdu taranın. Elektrik verdi onu. Nani'nin var ya arkadaşlar. Kuran sar veriyor karakter zaten. Bu arada e, yeni karakter Stu için. Diğer videolarda gelecek. Yeni Karakter Stu'nun tanımı için. Evet. Karateci bir Roza görüyoruz şu anda. Bir şey diyeceğim. Sen şu anda Tara'yı öldürmedin. Sen ee, Tara'nın görünmez hallerini öldürdün. Evet. Bir tane daha Tara çıktı. Yavaş yavaş böldün. Böldün. Ve evet. Gerçek oyunda da şu şekilde görüyorsunuz. Sara'nın aksesuarı bu mu ya? Başka? Ee, evet şöyle Videomuz bitti şimdi sırada ikinci videomuza geçiyoruz. Bu da e, yeni çıkan Bulun kostümü ile ilgili bir şey. boğası bu. Ben onu bakın alacağım. Almak istiyorum ama yetmiyor işte. Elmas yetmiyor. Spike. Spike seni de almak istiyorum. Kostümünle beraber almak istiyorum. Hiç kutularla uğraşmak istemiyorum ama neyse. Roof. Arkadaşlar. Ha. Ruf evliymiş ya. Aa, gemi geliyor, fark etti gemiyi. Ya Chen ne yapacaksın o küçücük çeylecin? Chen ne yapacaksın? Koca gemiyi mi batıracaksın sen? Ruf'a bak. Hiç bununla ilgili animasyon gelmemişti. Yeni karakter olduğu için arkadaşlar. Ha, siper al aksesuarı. Bu arada arkadaşlar ee, biz Ruf'u 7 seviye yaptık yani. Aksesuarı açıldı ama alamadım. Güzel. <gülüyor> bir şey diyeceğim ben onu tam çözemedim ya. O da bir karakter mi acaba? Brock falan mı ne? Ya Brock ne ya? Yani bir şey çektiğine göre kuyruğunu sallıyor. Bu birazcık ciddiyetini bozmuş Ruf'cum. Bu birazcık sertliğini bozmuş yani o kuyruğuna güldüm biraz. Evet. Colette'in yeni kostüm bu da, Colette'nin. Karanlık Lord Spike. Misyon fail. ne hatalı diyor. A. Ne yaptı öyle? İğne falan mı batırdı ne yaptı? İğne mi? Soymuşlar bunu. Evet. Kaslarına bakıyor. Vücudunu inceliyor makinenin içinde. Error verdi makine, error verdi. Ba. Uzay boğansım e. Be. Evet belki şunları da açarız diye düşünüyorum ama onlara pek zamanımız yetmez. Son animasyona geçiyoruz. Ee, bunlar Fat Brawlers yani şişko brawler'lar. Bakalım ne yapıyorlar, nasıl geçiniyorlar izleyelim görelim. Şişko brawler'lar. <gülüyor> çok komik evin patlayacak evin patlayacak ya bu çok kötü. ya Kemiğini aldı bir tanesi çıkamıyor ki çıkabilse bitirir onu boğdun göbeği gördünüz mü Göbeğinden ısırdı şimdi onu. <gülüyor> Max. Edgar. Ha Geldi arkasından. Çıkar atkılarını. Heh, vuramıyor ki. Of. Şişkorobot. Devrildi üstlerini. <gülüyor> Nasıl koşacaksın ya şişkosun Enerji atıyor bir de Robot tabii Doğal olarak onu öldürür Evet şişko bir piper Ne var orada Dynamite. Dynamike'in kuşu da şişko Kendisi de şişko şapkası da çok büyük O nasıl bir sniper deliği O nasıl bir sniper ağzı Banyoz mu kullanıyorsun sen O kadar silah mı olur ya Nasıl bir ağızlık o? Kocaman mermi atacak o zaman. Danimark'ın dinamitini gördünüz mü? Dinamitin büyüklüğüne bak. Kendisi şişko. Dinamitleri de şişko. Dinamitleri de büyük. Adamlar her konuda güzel yapıyor arkadaşlar animasyonları. Yani konuya uygun bir şekilde yapıyorlar. Komik olması gülmem zaten. Şişko bir jessi. Evet son olarak da e, şuradan hemen bakıyorum, bakıyorum. Kısa izleyebileceğimiz bir animasyonu arıyorum. Fakat bulamıyorum. E, bulabiliyor muyum, bulabiliyor muyum? Bulursam çok daha iyi olacak. Bulamıyoruz maalesef ki. E, diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Daha fazla bundan gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like Atabilirsiniz ve bye bye. Bu arada bunu da YouTube atacağım.